Arkadaşlar merhabalar bu videomda Mikro Original yayınlar hazırladı. Tetaite geometri soru bankası kitabında üçgende benzerlik konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. 40 derece alfa ve 90ar derece verilmiş. Bir de EBF ile CDK benzer verilmiş. Şimdi EBF'deki E açısıyla şuraya nokta açısı diyorum. Bundaki CDK'daki C açısı birbirine eşit. Nokta açısı. Sonra B açısı çizgiyken D açısı da ne olacak? Çizgi olacak. E peki şuradakileri yazdık. E Şimdi şöyle bakacak olursan noktayla çizginin toplamı. Hani şuraya bir A buraya da bir B diyecek olursak. A artı B açısı kaç derece? 90 derece. E hocam büyük üçgende de bak şuraya da bir A B yazayım. Büyük üçgene de bakacak olursak A var B var. E A artı B 90 ise o zaman şuradaki açı da 90 derece yapmaz mı? Yapar. Evet şu açı 90 derece yaptı. E o zaman buradaki üçgen dik üçgen oldu. Alfa ile 40'ın toplamı 90 yapar. Ve alfayı böylelikle 50 derece olarak buluruz. Birinci soru denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi paralellikler verilmiş bize. Şununla şu birbirine paralel. Bununla da bu birbirine paralel verilmiş. Şimdi şu paralelliğe bakacak olursak. 6 bölü 9. Hani koldan kola geçiş yapacağım. Şu koldan şu kola geçiş yapacağım. O yüzden 6 bölü 9 diyorum. Tekrar girmiyorum. 6 bölü 9. 3'e bölsen 2, 3'e bölsen 2, 3, 2 bölü 3 yaptı. Yani burası 2K iken burası 3K oldu. E şimdi şu paralelliğe bakacak olursak burada da koldan kola geçiş 2 bölü 3 burada da 2 bölü 3'e eşit olacak. Yani 2 bölü 3 eşittir. 8 bölü x yapar. 4 katı 4 katı x ile böylelikle 12 yapar. Yani ikinci soru balık kesir oldu. Geldik 3'e. Şimdi eşitler var. eşitleri görünce aklımıza ne geliyor? Ort taban geliyor. Hocam şuradakini şöyle birleştirecek olursak ort taban çıktı. Yani şurası 6 ise burası kaç yaptı o zaman? Büyükteki üçgende ort tabandan 3 yaptı. E sonra Ege Ankara bölü karafat mı isteniyor? Şu. Hocam şurada da bir kelebek var artık. Kelebekteki oran 3 bölü 4. Yani burası 3A iken burası 4A. E o zaman Ege Ankara 3A bölü 4A isteniliyor. Bizden cevap da o zaman ne çıktı? 3 bölü 4 çıktı. Üçüncü soru denizli oldu. Geldik dördüncü soruya. Şimdi paraleller verilmiş. Hocam şunlar paralel. Şunlar da birbirine paralel verilmiş. E hocam şu paralelliğe bakacak olursak öncelikli olarak. Şimdi burada... Şunlar işin içine girmemiş. Koldan kola geçiş yapalım. Burada ne var? 2'ye 1 oran var. 12 bölü 6. E o zaman burası da 2K ise burası da K mıdır? Koldan kola geçişte evet. Şimdi şu paralelliğe bakalım. Şu paralelliğe de hiç bunlar işin içine girmemiş. Tekrar girmeyelim. Koldan kola geçiş yapalım. E burada 2'ye 1 oran var. E o zaman burası da 2'ye 1 oran olacak. Yani X ise burası ne olacak? 2X. 2X eşittir 18 ise X de böylelikle 9 yapar. Yani cevap denizli oldu. 4 soru da. Geldik 5'e. G ağırlık merkezi demiş. E ağırlık merkezini kullanacağım. Ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortaydır. 2 eşit parçaya böldü. Bir de yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oran vardır? Evet. E hocam 2'ye 1 oran varsa burası da 2'ye 1 oran vardır. Koldan kola geçiş. 2'ye 1 oran varsa burada da 2'ye 1 oran vardır. Yani 4. 8 ise burası burası nedir? 4'tür. Sonra e hocam temal orantı da var burada. 2 bölü 3 oran. 2 bölü 3 oran eşittir. 3 bölü n midir? Evet. 3 bölü n'dir. Buradan şunlar gitti. 2 en yani eşittir 9 ise de buradan 9 bölü 2 buluruz. En yani 9 bölü 2. Hocam 9 bölü 2 ise burası da 9 bölü 2. Toplamda burası kaç yaptı? 9. Şimdi benden ne isteniyor? BD artı B'c. Yani 4 artı 9 isteniyor. Cevap böylelikle çıktı? 13 çıktı. Evet cevap edervit oldu. Geldik 6. soruya. Şimdi burası CD uzunluğu 3 verilmiş. Ali Bey uzunluğu 6 verilmiş. Burası da 8 verilmiş. 6, 8, 10 üçgeninden bunları 5, 5 bulduk. Hocam 3, 5 ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden burayı da 4 olarak bulduk. E sonra AC uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Şu AC uzunluğu soruluyor. Hmm. Ne yapacağız? Hocam şurada bir üçgen var elimde. Hocam burada da bir üçgen var elimde. Biri 3, 4, 5 üçgeni. Bak dikkat et 3, 4, 5 üçgeni. Öbürü de 6, 8, 10 üçgeni. Taraf tarafı oranlarsan hepsindeki oran birbirinin aynısı. O zaman bu nasıl bir üçgen oldu arkadaşlar? 2 üçgen. Benzer. E, kenar kenar kenardan benzer oldu. Madem benzer oldu burada. iki katı oldu. E, madem benzer oldu o zaman burada ne yapacağız? Aa, orantılı kenarları gören açılar birbirine eşitti. 3'ü gören de 6'yı gören açı birbirine eşit. Hocam 3'ü gören alfaysa 6'yı gören de alfadır. E, ben buraya beta dersem alfa 90 ise burası da betadır. Yani alfa artı betayı kaç bulduk arkadaşlar? 90. Ana yan yana geldi. E, o zaman burası da 90. Benden de şu uzunluk isteniyor. Pisagor yani x'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 6'ının karesinden 16 artı 36'tan 52 çıkar. Burası x de böylelikle kök 52 yapar. Bu da 4 çarpı 13 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıkacağından cevap 2 kök oldu. şu çıkar. Yani cevap C an oldu 6 soruda. Geldik 7'ye. Bir katlama var. Katlama olduğu o zaman biz ne yapıyorduk arkadaşlar eski haline şöyle bir geri getiriyorduk. şekli. Eski haline geri getirdik. Hocam 6, ve burası 3 verilmiş. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak. E 6 burası da 6 olacak. Ne kaldı? Buraya 3 kaldı. Sonra burası 90 derece ya. Burası da 90 derece. E hocam şunlar birbirine paralel. E paralellik var. Şurada bir temel orantı var. Şuradaki üçgende. Hatta şunlar birbirine eşit. Hocam bunlar birbirine eşitse bir ort taban var burada. Evet. Yani ort tabandan 2 ise burası kaç çıkar? 4 çıkar. Bizden de şu uzunluk isteniliyor. X yani şurada yapalım artık. Burayı 4 bulduk. Artık burada bir temel orantı var. 6 bölü 9 eşittir. 4 bölü x midir? Evet. 6x eşittir. 4 kere 9 36. X de böylelikle ne çıkar? 6 çıkar. Yani cevap böylelikle balık eseri yaptı. 7. soruda. Geldik 8'e. Ece uç noktalarından birbirine monte edilen mavi kırmızı ve yeşil renkli etkinlik çubuklarıyla şekilde verilen ABC ve DF üçgenlerini oluşturmuştur. Tamam. Aynı renkli çubuklar eşit uzunlukta ve ABC benzerdir. DF. Hocam ABC'deki A açısıyla şu D açısı birbirine eşit olacak. Hemen nokta açısı nokta açısını yazdım. Sonra B ile E eşit olacak. B ile E eşit olacak. Tamam. Sonra burası da çift çizgi ise burası da çift çizgi olacak. Şimdi ne diyelim burada arkadaşlar? Yeşil. Bu kenarlara bir değerler verelim. Şimdi dikkat edin. A şuraya dikkat et. Bak bak bak bak bak. Çizginin karşısı. Şu mavi mavi kırmızı kırmızı mavi kırmızı hocam çizginin karşısı mavi artı kırmızı iken burası 2 mavi artı 2 kırmızı yaptı yani 1'e 2 oran var hocam çift çizginin karşısı o zaman kırmızı iken burasının ne olması lazım 2 tane kırmızı olması lazım yani 2 tane kırmızıyı ne bulduk arkadaşlar biz burada 2 tane kırmızıyı şu bulduk yeşil artı mavi bulduk. Sonra burada da noktanın karşısı yeşil artı mavi mi? Evet. Burası yeşil artı mavi. Yeşil artı mavi. O zaman burası da ne olacak? 2 yeşil artı 2 mavi mi olacak? Çünkü benzerlik oranı 1'e 2. 2 mavi olacak. E hocam bu 2 yeşil artı bir kırmızı ya. O zaman burada e, bu şu 2 yeşil artı 2 mavi. Aynı zamanda 2 yeşil artı bir kırmızı eşit olduğundan kırmızı eşittir 2 mavi oldu. E kırmızı 2 maviye eşit olduysa Kırmızı yerine ben 2 mavi yazacak olursam Burası 4 m eşittir Yeşil artı M Yeşil de neye eşit oldu? 3M'ye eşit oldu Tamam Şimdi benden ne isteniyor? Ece bu üçgenleri sadece mavi renkli çubukları kullanarak yapsaydı Evet kırmızıyı 2 mavi buldum Yeşil de 3 mavi buldum O zaman kaç adet mavi renkli çubuk kullanması gerekirdi? Bu yazalım yerlerine o zaman Şimdi burada ne var arkadaşlar? Kaç tane yeşil var hocam 1, 2, 3, 4 tane yeşil var. 4 tane yeşil artı ondan sonra kaç tane e, kırmızı var burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane kırmızı var. 5 tane kırmızı var artı kaç tane mavi var? 1, 2, 3, 4, 5 tane mavi var. 5 tane mavi var. Şimdi sen Y yerine 3M ye yazacaksın. 3M yazacaksın. K yerine ne, ne yazacaksın? 2M yazacaksın. O zaman burası 12M artı 10M artı 5M yaptı. Topladığın zaman da kaç yapıyor? 27M yapıyor. Kaç tane mavi çubuk kullanılması gerekir diye soruluyor cevap bize. Yani 8. soru böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Geldik 9'a. Sap kısmı mavi keskin kısmı gri renkli olan bir makas. Evet çekili birdeki gibi açıldığında şu şekilde arkadaşlar. Burada ne var? Açtın ya kelebek benzerliği oluştu. Kelebekteki oran kaça kaç? 10 bölü 15. 10 bölü 15 kaç yapıyor? 5'e bölsen 2, 5'e bölsen 3. Hocam buradaki oran 2K, buradaki oran ne oldu? 3K oldu. E, eş yapı değil bunlar? Evet sen makası daraltsan da buradaki uzunluk yine 2K, buradaki uzunluk yine 3K değil mi? Evet. Yani sen burada da yine kelebek benzerliğini uygulayabilirsin. E o zaman hadi uygulayalım bakalım. Kelebek benzerliğinden dolayı 2 bölü kaç oran? 3 oran. 2 bölü 3 oran neye eşittir? 8 bölü x'e mi eşittir? Evet. 4 katı 4 katı. İkisi de böyle kaç buluruz? 12 olarak buluruz. 9. soru denizli çıktı. Geldik 10. soruya. 7 metre uzunluğunda yere dik konuda bulunan bir direğin en üstten nokta sağ bir ışık kaynağı vardır. Bu direkten 15 metre ilerideki boyu 2 metre olan birinin gölgesi kaç metre olur diye soruluyor. Arkadaşlar bu ışık şöyle geldi mi? Geldi. Bunun gölgesi soruluyor arkadaşlar. Hop şöyle. İşte şu gölge soruluyor bana. E hocam bu da zemine dik. Bu da zemine dik. E bunlar ne oldu? Birbirine paralel oldu. O zaman şu bölü tamamı 2 bölü 7'ye mi eşittir? Evet. X bölü X artı 15 eşittir. 2 bölü 7 olacağından. İşler dişler X'i buluruz. Ya da hocam 2 bölü 7 ya. Yani şurası 2K. Tamamı 7K yapacak. Buraya ne kaldı? 5K kaldı diyebiliriz. 5K 15'se K'yı 3 bulduk. 2K'da 6 çıkar deyip daha kısa bir şekilde de sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani 10. soru böylelikle Edremit oldu. Böylelikle D'yi bitirdik arkadaşlar. Test 3'ü bitirdik. ÖSYM tarzı test 3'ü bitirdik o diyoruz. Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı testlerden test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.